Sırtıklı bıçak kullanıyoruz. Evet bıçakımız özel. Vallahi odun kesiyor gibi kesiyorsun. Helal. Oo arkadaşlar Bim'in kesinlikle çikolata oranı. Ülken çikolatalı gofret. bunu ters mi çikolatı acaba? Halkı daha Baksana şu üzerindeki çikolata yok. Bu satın geldi. Hadi canım o kadar mı köküyor? İlker çikolatalı gofret'e en çok benzeyen, tamam çikolatası az gibi gözüküyor ama nezırt bakımından, çikolatı bakımından en güzel uzaya çıkacak lan bu Hı. Evet arkadaşlar, yine harika bir karşılaştırma videosuyla karşınızdayız. Bu videoda sizlere A101, Şok ve Bim'in kendi üretmiş oldukları gofetleri karşılaştıracağız. Yine yanımda canım kardeşim Hikmet var. Evet Hikmet, sence dış görünüşleri hangisi daha sana çekici geliyor, daha iyi geliyor? bana en çok çekici gelen şu kahverengi mi ee, e, evet sanki şeyi daha çok ülke çikolata goflete daha çok benziyor kırmızılı daha çok bana çağrıştırıyor daha güzel ama da. lezzet bakın sanki bu daha birisi, birisi daha güzel gibi geliyor ama bilemiyorum ikisin arasında kalıyorum yani ben sana şöyle söyleyeyim ilk çikolata goflete bana karşı şu birazcık andırıyor ama birazcık kesinlikle ağırlığı falan hiç belli değil yani Çikolatograf dolma ihtimali yok dediğim gibi bu da kalınlık olarak çikolatografıydı daha yakın büyükler çikolatografete bu da bilmiyorum daha farklı duruyor arkadaşlar Carmen Şok'un kendi üretimi arkadaşlar, bu da Bim'in kendi üretimi, x A101'in kendi üretimi arkadaşlar. Şöyle sıralamayı yapalım, A101, Bim ve Şok arkadaşlar, kopya sıralamamızı yaptık. Şimdi paket tasarımı olarak ben şunu dile getirmek istiyorum, kesinlikle şu iki paket tasarımı yani A101 ve Bim'inki yine birbirine yakın bir tasarım olmuş ve sarı tonlarına daha çok yakın arkadaşlar. Bunda ise sarı tonlar kullanılmamış, bu birazcık daha farklı gözüküyor, gözüme öyle geldi. Ağırlık konusuna bakmak gerekirse, şöyle üç kokrette elime üstü koyarsam en ağır Carmen duruyor, daha sonra x ve en güzel paket biçimi bence Carmen'in evet, Carmen yazı, yazısı falan gerçekten güzel olduğunu ben de katılıyorum bu konuda sana. Ama önemli olan biliyorsun Hikmet dış tasarımı Lezzet. değil, lezzeti. Deneyelim o zaman. O zaman başlayalım. İstersen karmen'i aç. Ortadakiye bir kes. Şu. Bir bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, yakın çekim alıyorum seni. Evet Hikmet, karmen'i kes. Sence paketini açıp böyle kesmeniz. Bence paketi açmadan keserim. Elimiz yapışlaşmış yapış olmaz. Tamam, paketi Neyse. açmadan kes bakalım. Sert bir bıçak kullanıyoruz. Evet. bıçağımız güzel. Keserken zorlandın mı? Hayır. Gayet güzel kestin. Evet. Şöyle evet, gösterir misin değil. kameraya karşı? Ee, Çikolatası sanırım yeterli derecede gibi biraz daha fazla gibi bence evet. bir tanesini çıkartır mısın paketinden şöyle kenara koy bakalım nasıl duracak Yani diğerlerinde çıkardığımızda acaba gofet mi farklı bir şey mi benziyor üzerindeki çikolata sayısı az mı çok mu onlara bir bakalım Biraz, dışarıda, kaldı, biraz dışarıda kaldığı için erimiş evet ama biraz sıcak olduğu için erimiş arkadaşlar Tamam onu da öyle koy yanına. Evet hemen diğer biminkini aç istersen. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Hadi bakalım. Valla udun kesiyor gibi kesiyor ha hayır, hayır. Kesildi. Evet bu birazcık daha farklı duruyor. Bakalım ooo arkadaşlar BİM'in kesinlikle çikolata oranı Ülker çikolatalı gofret gibi. Ülker çikolatalı gofret'e çok çok yakın. Biraz yani alakalı. videoda da görüyorsanızdur. Umarım. Bakalım bu nasıl olacak. Şu an A101'inkini kesiyoruz. A101'in torfeti oldukça ince diğerlerine göre. Şöyle evet. Üstünde kesinlikle bir desen yok. Bir kere şöyle yapalım. Zaten dış kabınlığına fazla gözükmüyor zaten desen olmalı. Evet desenin de gözükmüyor ama şöyle üçünü de yan yana koyarsak. Şöyle yapalım. A101, Dim ve Şok arkadaşlar. Üçünün de farkını görmenizi istiyorum şöyle. Şöyle birazcık daha ortalayayım. Şunu ters çevireyim şöyle. Bu ters mi tutuyoruz acaba ya? Yok altı daha kötüyormuş. Şöyle biraz yukarı çıkartayım. bir şeyleri gözüküyor. Şöyle de pakette halini gördüm arkadaşlar. Arkadaşlar genel görünümü bu şekilde. Yani Goffet'in dediğim gibi A101 daha ince. Bim daha kalın. Ve Carmen neredeyse A100 şeyde Bimle aynı. Çikolata çıkarttığımızda da görüntüleri bu şekilde arkadaşlar. Yani oldukça fark var ya. Tasarım konusunda yani çok fark var. Evet. Abi bir kere şok olmamış, hiç yakıştıramadım. Yani paketini biz beğendik ama kesinlikle şey, içini beğenmedim. Ben belki yani. eridi içinde bu şekli almış olabilir. Ama sanmıyorum abi. Mi? aynı sıcaklık ortamında durdular. Baksana şunun üzerindeki çikolata yoğunluğu. Bu daha fazla, bu daha fazla yani. Bak yine aynıdır, kesinlikle yine aynıdır. Çok aynı, yani çok az. Alt tarafı tabakası yürüküyor, olmadı şok, beğenmedim. Ama tabii ki yine tatlar belirleyecek birincimizi ama görüntü konusunda birincimiz, bir, ikincimiz, A101, üçüncümüz kesinlikle şok diyorum ben. Lezzete bakma. İstersen Hikmet şunları ikiye böl kardeşim. Bir de lezzetlerine bakalım birer tane. Bakalım hangisi bizi cezbedecek, hangisi bir numaralı tercihimiz olacak. Hiç acımadan kesiyorsun vallahi. ha. Valla var ya. Üfff sesi bile çıtır çıtır çıkıyor canım çekti. Hadi i̇lk başla önce, bakalım. İlk önce. İlk önce ben. Bence istedim. beğendiğinden başlasan iyi olurdu. Beğendiğin karmen mi? Ah, diş görünüş olarak karmen de. Ha, hadi bakalım. Nasıl çikolata Çıkolata tadı ya. falan? Oo, parmaklar göre? iyi bir tadı var. <gülüyor> çikolata tadı geliyor. Ergo evet. fit. Yemek istiyorsanız, yani çıtır çıtır gofretini hissetmek istiyorsanız çikolatadan fazla Kalmen'i tercih edebilirsiniz diyorum ben. Bakalım bu, bu tat istersen... Neyse hadi başla hadi. Hadi lezzetten alıkoymayayım seni. Nasıl? İyi mi? Bu saat mi geldi? Hadi canım o kadar mı kötü? <gülüyor> Lezzeti nasıl? Yok mu? O zaman bence sen biraz bekle hastadın biraz kendine gelsin çünkü karışacak. Şimdi diğeriyle öbür kere arasındaki farkı anlamayacaksın. Ben de bir tane Anlar aramayacağım. Anlar aslında? Anlar anlarım. O zaman hadi iyi bakalım. Farklar farklı arasında, farkını oruç Tamam. Hadi bakalım. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Saman. <gülüyor> yani a ki senin için samanı mı ifade ediyor? O kadar mı kötü? Mü? Ciddi misin? Anlatır mısın hissettiklerini? Ülkeler çikolatalı gomete en çok benzeyen. Tamam çikolatası az gibi gözüküyor ama nezart bakımından, çıtırtı bakımından en güzel karmen. Abi ciddi misin? Yine mi ya? Evet. Karmen. Ee, ben bimi tercih edeceğim gibi. Bunun içinde de e, ney bu centro? Hangisiydi bu? Bim. Bimin. Bimin böyle içinde farklı bir tat var, değişik bir şey. Hani ne olduğunu ben de bilemedim. Çok bu değişik bir şey yani kusturmaya yaklaştırdı yani Aha, Büyük ihtimal üstünde şey yazıyor bak filminkinde. Ee, %27 daha fazla fındık yazıyor. Yani azma fındık şeye bile yani, yani kremadan kaynakla ne olabilir bence o da? Bence sanmıyorum. Ee, buna göre yani karmene göre çıtırtısı bir tık daha aşağı. Bu zaten saman. İlk tuz, ya, tuz, ya. Bu saman yani tat, tat, tuz hiçbir şey yok. <gülüyor> Sadece çıkıyor, tam, sun, abi bir çikolatağın Abi adamlar da. ismini koyarken zaten X demişler. Yani bilinmeyen rol. Rol ne demek? Oyun demek. Rol oyun demek? Neyse. Rol. Ne? O, o anlamda rol değildir o da. Yani bilinmeyen tat gibi bir şey var. Biz bir şey yaşıyoruz. Biz bir rol de, dedim mi? Rol oyuncu. Yani premium yazısını keşke yazmasalardı. En azından premium hissiyat vermediğini fazlasıyla anlayabiliyorsun. Neyse bir de ben deneyim. Bence bunu yazan kişi bunları denememiş. Veya de başka çikolataların tadına bakmamış. Ya işte bu konuda firma aslında birazcık daha dikkatli olsalar en azından e, ücretini arttırıp krema tadını, verdikleri yoğunluğu arttırsalar bize daha güzel bir lezzet verseler çok daha iyi olacak. Çok muydu bu? Evet çok Çokla iş birliği yapsınlar bence biraz. <gülüyor> Artık ne yaparlar bilmiyorum kendilerine kalmış. Al birazcık da sen çek. Sıra evet. bende. Şimdi sen ben bunları birazcık daha keseceğim. Çünkü kesmezsem yerinde kalmayacak. Handisyenin ne olduğunu bilemeyeceğiz. Bakalım. Kesme hissiyatı olarak dediğin gibi, ben de şu ikisi arasında kaldım. Bakalım lezzet açısından hangisi daha iyi? Bakalım. Hadi bakalım, Bismillahirrahmanirrahim. Şundan başlayacağım. Ben 101den başlayayım Hikmet. Saman gibi dediğinden başlayacağım. Hadi bakalım. Şimdi kötüden niye doğru gidersem mi daha iyi olur? İyiden kötüye mi gidersem mi? bilemedim. İlk tecrübeyi ben yaptığım için o yüzden. Şöyle söyleyeyim, ağzında bir anda kayboldu bu. Tamam, iyi verdim bitti. Hani şey yok, dolgu değil, dolu değil. Altı kremat tadı bildiğin şey yapmışlar. Fındık doldurmuşlar. Yani fındık tadı çok yoğun. Bakalım bimde nasıl? Yani bimde değişiyor olabilir. Bakalım bim nasıl? Çikolata yoğunluğu daha fazla duruyor. Bakalım tadı belli olacak şimdi. Uzaya çıkacak bu beni? farklı bir tat var onun. Arkadaşlar bunda e, tat oranı daha az. Şöyle az. Ne olduğunu anlayamıyorsun. Çikolata var. Farklı bir şey mi var anlayamıyorsun. Ama çikolata yoğun. Yani böyle ağzında daha bir alkışla. Dediğim gibi bunun ne olduğu ben de anlayamadım. Çözemedim. Ama ya yani hiç yok da iyidir diyeyim. Bu, ya, fiyatına göre deri bu. Diye düşünüyorum. Bakalım. Eee Şok'un Carmen'i nasılmış? Bir de onun lezzetine bakalım. Belki o yine birinci olabilir. Hikmet tespitlerinde gerçekten çok iyisin. Gurmelik iyi benim. yani Gurmeyimdir. Her türlü teste gelirim. Carmen'in en büyük eksisi yani yükel çikolatı kofretle karşılaşıyorum arkadaşlar. En büyük eksisi abi Bim gibi yoğun bir Çikolata yapmaması. Yani bunu da belki şu sebepten yapmıyorlar. Eridiği için, eri, erimi olayını belki tutturamadıkları için az koymuş olabilirler. Ama kesinlikle Gofet'in e, o ağızdaki o hissiyatı kesinlikle bunu daha fazla ya. Ciddiyen daha ciddi. fazla. Çıtırdısı olsun. Lezzet olsun, tadı olsun. Ülke çikolatayı, Gofet'e harika. Fazlasıyla benziyor. Arkadaşlar Dışı neyse İçi de o diyorum. O yüzden karmen'e ben uyumu veriyorum. Karmen daha güzel, daha lezzetli. Benim damak tadım ben her zaman güvendirim. O yüzden Carmen dedim. Ben Carmen olduğuna düşünüyorum. Evet arkadaşlar, ben de lezzet aradığım için bana karsa da kesinlikle karmen. Ee, Bim de birazcık A101'e göre iyiydi. Ama A101 gerçekten böyle çok tuhaf bir şey yapmış şey Yapmasa daha iyi. Yani buna verdiği emek boş. Yani içerisinde kullandıkları yağlar, tatlar çok farklı. Aynı şekilde bim'in de farklı. Ama A101 şey, şok belki dışındaki kremayı falan eksik yapmış ama lezzetini tam koymuş. Eksiksiz değil illaki eksikleri vardır. Ama üçü arasında değerlendirme yaptığımızda bana kadar kesinlikle şok bir adım daha önce Yani bu çikolata çikolatalı göre daha yakın. Evet arkadaşlar bu videoda A101 Bin ve Şok'un ülker çikolata gofete benzer ürünlerini inceledik. Tatlarına baktık. Böyle videoya gelmesini istiyorsanız Videoyu beğenmeyi ve arkadaşlar incelememizi istediğiniz ürünleri lütfen yorum kısmından yorum yaparak bizlere iletin. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a Allah Allah emanet olun.